36 mm lokma ile 3 bölü 4 ağır tip kol bu şekilde yapılıyor, arkasına da boran hatları sabitledim. Daha sonra ateşleme bobinimizin kablosunu söküyoruz, ateşlemeyi kesmemiz gerekiyor. Daha sonra ise aracımızı çalıştırıyoruz, fazla bir marş yapmanıza gerek yok, tek marş yapsanız yeter. Sonucu hep birlikte görelim. Bu işlemi yaparken motor yönüne dikkat edin. Benim motorum sağ tarafa döndüğü için sol tarafa destekledim. Eğer sol tarafa değil sağa dönseydi sağ tarafa destekleyecekti tek olur. Bakalım sonuç ne olmuş. Ben de bilmiyorum. İlk defa videoda şimdi göreceğiz. Evet sonuç gerçekten çok iyi. 10 saniyede kastağımızı söktük. Bu işlemleri yaparken şuna dikkat benim Triger kayışı sökük olduğu için üst kapağı takmadan bu işlemi yaptım. Üst kapağı taktıktan sonra trigger'inizi senteye getirip bu işlemi yapın. Yoksa aracın subaplarını eğebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi kastan vidasını söküp yerinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz zorlanıyor kayışı sıkı olduğu için. Ama çıkarttık. En de sonunda çıkıyor yani bir şekilde.